Hocam biraz da hani Sörn'de nasıl, Sörn'de çalışmaya nasıl başladığınızı ve oraya doğru nasıl gittiğinizi biraz konuşalım çünkü gerçekten hani sadece adı bile heyecan uyandırıyor, çok bilinen bir kurum. Nasıl baş nasıl oraya doğru yöneldiniz hocam? Bu da ıı, tesadüfler ıı, silsilesinin bir başka boyutu. Dördüncü sınıftan mezun oldum, ee, hı hı. tamam Amerika'ya gitmeyeceğim astrofizik falan soru işareti. Makale yetişmedi. İşte ben lisans makale yazacağım, master falan diye böyle kafalara girmiştim, yetişmedi. Ardından da böyle bir konferansa gittim Marmaris'te, Itap International Theoretical and Applied Physics School gibi bir şey herhalde. Halen Marmaris'te duruyor. Orada bir okul vardı. Bir önceki sene astrofizik okuluna gitmiştim orada. Bu sene de kristalografi. İşte bu da fiziğin ilginç alanlarından birisi. Ne gibi uygulaması var? Mesela kristalografi deyince e, materyal bilimi, protein bilimi yani bu proteinlerin yapısını anlamak bu da fiziğin işi. E, DNA'yı görmek, elektron mikroskobu yapmak, röntgen makinesi yapmak, X-ray tüpleri yapmak, bunların verimliliğini çalışmak, bunlar da sizin işi. Her neyse işte gittim o okula ve o okuldan e, hazırlayanlardan birisi e, Argon National Lab'dan Amerika'dan e, bir Türk Bilimin insanı Ercan Hoca, Ercan Arp Hoca. Orada Argon'un, Argon diye okunuyor herhalde. Argon National Lab'ın başı da gelmişti, Gopal Channel. Ee, ya normal, okul işte, kristolografi. Ben niye gittim, Marmaris'e diye gittim? Bu da acı itiraflardan birisi. Ee, yani her zaman da, <gülüyor> zaten bilimin en güzel yanı bence, ücretsiz dünyayı görebilirsiniz. Çünkü her, hep konferans oluyor. Yeter ki çalışın, birileri gönderiyor sizi, para da veriyorlar. <gülüyor> O yüzden tatiliniz bedavaya geliyor. Belki akademinin en güzel yanı bu. Akademinin bilimsel için... yanları, evet çıkıyor <gülüyor> evet, evet. Akademinin en güzel yanlarından biri <gülüyor> konferansları. Konferansa gönderilmeniz için çalışmanız lazım. Sunacak bir veriniz olması lazım. Gösterecek, tartışacak bir bilgi birikimi yaratmanız lazım. Güzel yanı gerçekten de dünyanın her yerine Japonya'sından Amerika'ya her tarafına gidebiliyorsunuz. Size geziniz o, hocam baya yani galiba. <gülüyor> evet, evet. Japonya'dan Amerika'ya yani. <gülüyor> Ee, i̇şte bu ıı, şeyde 4. sınıfta bu Marmaris'teki okul ıı, kristalografi için hızlandırıcı lazımmış. Parçalık hızlandırıcısı lazımmış. E, Parçalık hızlandırıcısının ne olduğunu anlamaya başladım. O kadar garip şeyler ki yani arkeolojide bir materyal buldunuz. İçinde ne olduğunu görmek istiyorsunuz. Bu materyalin ne kadar eski olduğunu görmek istiyorsunuz. İçinde altın var mı diye merak ediyorsunuz. Parçalık hızlandırıcı kullanıyorsunuz. Sonra atıyorum bir protein, bir ilaç yapıyorsunuz, moleküler düzeyde bunu anlamak istiyorsunuz. Atomları nasıl bağlı. Yine parçalık hızlandırıcı kullanıyorsunuz. Allah Allah. Kanser terapisi yapacaksınız, proton demeti lazım. Bu da hızlandırıcı fiziğiymiş. Sonra işte Türkiye hızlandırıcı yapacak. İşte hızlandırıcı fiziği gelişmedi ülkede vesaire gibi böyle bir hızlandırıcı fiziği. Ya dedim bu ne yani dedim. Ardından da işte bu bir derste işte... Yani sunum yaparken, işte Gopal Şenoy, Argo'nun başı, bir şey fark ettim, onu söyledim. Ee, ardından dersin sonunda da, dedi ki yani sen çıksın Türkiye'de zaten hızlandırıcı yapmak istiyor. Hani çocuk yaştasın, niye böyle bir şey yapmayasın ki dedi. Gaza geldim, birinin gazlaması gerekiyormuş, onu bekliyormuş, onu anladım. Ve Boğaziçi'ne döndüğümde ben, bilmiyorum ne olduğunu, ama hızlandırıcı fizikçisi olmak istiyorum dedim ve bunu da Ayşen Hoca'ya, Boğaziçi Fizik Bölümünde CERN'e çalışan yani parçacık hızlandırıcısının CERN'de parçacık hızlandırıcısı olduğunu biliyorum tabii ki. Dedim ki en yakın kim var? İşte CERN'de çalışan biri olmalı. Söyledim. Şuan CERN'de başka bir Boğaziçi'li arkadaş da yani şu an arkadaş o zamanlar hoca varmış. O da öğrenci arıyormuş, Master öğrencisi. Dedim ki, ta kendisi işte. Böylece hızlandırıcı fiziğine giriş yapmış oldum. Ee, bu hikayenin en başı. Uzadıkça uzar. Ama sonra TAYEK, işte, Türk Atom Enerjisi Kurumu, e, proton hızlandırısı yapmak istiyordu. Sonra o projeye dahil olur musun dediler. İlk defa Amerika'ya o zaman gitmiştim e, yaz okuluna. Dönüşte de dediler ki, hani sen öğrendin gibi. E, gibi hakikaten de gerçekten bitmiyor bu olan. Fizik de bitmiyor, hızlandırıcı da bitmiyor. <gülüyor> e ardından Ankara'ya çalışmaya başladım. Artık hedef e, çok netti. Sörn, Sörn, Sörn. Tabii ne? <gülüyor> üye olması gerekiyordu Türkiye'nin. E, i̇şte master'ı yaptım. Dedim ki, ya dedim ben başvuracağım, Amerika'ya gideceğim falan kafasına girdim yine. Ardından Türkiye Sörn'e üye olacakmış gibi şeyler yayılmaya başladı. Master uzatmaya başladım. Bu arada bu aslında asistanım. Uzatabiliyorum. Maddi olarak da buna ettim. Ya diyorum ki Türkiye Sörnü'ne üye olacak mı? Olmayacaksa ben doktoraya Türkiye'de başlamayacağım. <gülüyor> üye olacaksa başvuracağım Sörnü'ne, Sörnü'ne gideceğim. Hani onun şeyini yaşarken Türkiye Sörnü'ne üye oldu ve e, ardından başvurdum. O ilk kabul alan doktoraya da ben olmuş oldum. Bir şekilde de yolunu bulmuş oldum. Hı hı. Hocam yani sadece sizin kararlarınız etkili olmamış anlayışlar. Yani Türkiye'nin üye olması bile çok etkilemiş evet. kariyerinizi evet, bu anlamda. Evet. Evet, evet, yani şu an Türkiye ile tabi inanılmaz bir bağım var. Ee, öncelikle Boğaziçi Ardından Tayyip Bey'e, Türkiye'de Hızlandırıcı adına ne yapılıyorsa bir bağım yani sıfır e, bağım olan projeler de var ama gerisinin geri bir e, bir bağım sürüyor. Ve zaten olması gereken de bu. Bu de sönü e üye olmak, SÖRN merkezi diye çeviriyor. İşte Avrupa Nisiyer Araştırmalar Merkezi o kadar yanlış ki. Konsey diye başlıyor. Konsey. Bu bir konsey. Hı hı. Yani ülkeler Birliği. Bu bir organizasyon. Burada ülkeler e, bir ülkeye katkı sağlamaya çalışmıyor. Herkes kendi ülkesine katkı sağlamaya çalışıyor. Ama ortak bir gaye var. Bilim yapmak. İşte ardından da herkes payına düşeni alıyor. E, Türkiye'de payına düşeni almalı. Bence çok fazla alamıyor. Bunun sebebi zaten burada 5-10 kişi CERN'ın kadrosunda ee, tabii ki yüzlerce insan katkı sağlıyor üniversitelerden ama bu sayıyı bir şekilde Sörn'e de e, girerek Sörn'de de say sahibi olarak alıp teknolojiyi Türkiye'ye taşımak e, olmalı. Ve Türkiye üye olduğunda e, yani kısmı üye tam üye değil tam üye olsa burada muhtemelen 100 mertebesinde Türk fizikçi olacak. Türk fizikçi demiyorum özür dilerim fizikçi artı mühendis. Sorun sadece fizik yapmıyor. Soruna e inanılmaz mühendis teknisyen de lazım. Yani mühendis deyince tabii ki elektrik elektronik en başta çünkü her şey elektronik ilerli ama bilgisayar yine çok kuvvet başta ve ee, çok ilginç edici ama inşaat mühendisliği. Biz yerin altında çalışıyoruz. E, bunları belleyecek evet. e, insan da lazım. <gülüyor> e, bunları kontrol edecek e, insan da gerekiyor. Hı -hı. Aklınıza gelince güzel bir şey. Buranın HR'ı da var yani Human Resources diye tabir evet. ettiğimiz insan kaynakları var. O da iş. Işte. Hukuk ve basın vesaire gibi işleri de var. Yani işleri Hı -hı. takip etmek lazım. Yani Düşük ihtimalle de olsa, niye düşük ihtimal? Çünkü yılda 1000 kişi alınacaksa birkaç Türk oluyor üye. Verdiğimiz miktar, Sörnün bütçesinin çok azı olunca verdiğimiz bütçe kadar insan alıyorlar. Ama yani evet... E yani SÖN'e gelmemde Türkiye'nin SÖN'e üye olmasının %100 önemi var. Çünkü öteki türlü başvuruma bakmıyorlar bile. Ee, Hı -hı. Evet. Yani. Hocam peki yani sende çalışmak üzerine, sende kariyer inşa etmek üzerine spesifik sorular geliyor. Ee, yani biraz e, yol gösterir misiniz? Mesela e, bu bireysel bir, bireysel bir çaba ne kadar önemli? E, okuduğumuz bölüm lisans alınan eğitim ne kadar önemli? E, kendi ne alanda geliştirmeli bu konuda istekli olanlar? ha şimdi çok çok güzel bir soru. Aa, yani buraya kabul olan, de on Türk olunca doğal olarak en az 7 ile arkadaş oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve 7-8 kişi de ortak gördüğüm şeyler var. İlk, hele benim geldiğim zamanlarda, e, Türkiye yeniliği olmuş e, ve öğrenci almaları gerekiyor. Öğrenci de değil, çalışan almak. Yani doktora öğrencisi tadında değildim. Ben burada doktora çalışanıydım. Yani bir iş yapıyorsunuz. Sonuçta hı hı. Çünkü bir makine var, bir parçası, bir şeyi, bir tasarımı falan gelmiş oluyor. Öncelikle bunu yapabilmek için, bunu biliyor olmak lazım belirli Bunu biliyor olabilmek için Türkiye'de hızlandırıcıyla, sörne, ilgisi olan üniversitelerde olmaya gerek var. Hı. Bu Bazı işlemlerden bir şey galiba. Evet, yani e, bu... İnanılmaz bir şey. Bu bu olmalı. <gülüyor> yani, fikri üniversitenin sörenle bir teması olmalı. Ya bu kesin gerekli değil. <gülüyor> Ama yani sörene başvurduğumuzlar. Evet. Yani çok büyük katkısı var de Gerekli olması. Evet. yüzde <gülüyor> doksan yani civarında falan derim çünkü her an için de dokuzun bir bir bir bağ falan var. <gülüyor> yani düşündüğümde. Ee, bu en önemli şey çünkü burada spesifik. Yani çok nokta atış teknolojiler var. Çok nokta atış işler var. Ee, yani tabii ki bazı işler için çok daha e, genç öğrenciler, yaz okulu öğrencileri alınıyor. Mesela yaz okulu öğrencileri genelde lisans düzeyindeki e, fizikçilerden, mühendislerden seçiliyor. Mesela Türkiye'de burada en az iki kişi alıyor. Sörn Türkiye'den yılda yaz okulu için. Bu yaz okulunda eğitimden de geçiyorlar. Atıl Sörn'ün seçtiği yerlerden birisi bu özür dilerim. Peki yani bu yaz okulu lisans öğrencilerinden mi oluyor yüksek lisanslara evet. doktora alıyor mu? Yani şöyle bir standardı var aslında. Yani lisans öğrencilerini böyle tanımak için yaz okulu var. Hı. Ya dördüncü sınıf bitirme projesi işte genelde Avrupa'daki üniversitelerde bitirme projesi oluyor. Türkiye'de de var. sanırım. özellikle mühendislik, tütün mühendisliği. Mesela başvuruyorsunuz diyor ki Aa, bitirme projesi olarak 3 ay, 6 ay, en az 6 ay falan öğrenciyi tutabilirim dedi. teknik öğrenci pozisyonu var. Teknik hmm. öğrenci olarak genelde nisan son sınıflar ya da yüksek lisansın başında ya da ikinci yılında olanlar seçiliyor. Ardından doktora programı var. Ama genelde şöyle bir standart şeyi var yani benim izlenimim bu. Bir yaz okulu öğrencilerinden iyileri belirliyorlar. Bu hmm. yaz okulu öğrencileri hakkında iyi not tutulmuş olanları bir daha sonra başvurduğunda aa bizim böyle bir tane zaten bildiğimiz iyi öğrenci evet. vardı. Onu ön plana alıyorlar. Teknik evet. öğrenci master olmuş oluyor ya da evet. lisans olmuş oluyor. Yarın doktoraya başvurduğunda ha iyi olduğunu bildiğimiz bir öğrenci vardı. Yine dönmeye başlıyor. Sonra evet doktorunuza evet. böyle gitmeye başlıyor. Yani seçerken böyle olabildiği... insanlar bir, gibi. Evet, yani bir Ağustos'ta tanıdıkları, bildikleri, hı hı. çünkü yani, bir, yani burası, bir proje yapıyorsunuz, yani size bir para veriliyor, bir zaman veriliyor. Deniliyor ki, iki yılda atıyorum, işte 10.000 amper, 2.000 mol çeken bir e, mutfaklık yapılacak. Tamam mı? İşin tanımı bu. Size verilen para, işte atıyorum Sörnün'se ayırdı para, 100.000 francs, 100.000 dolar. Şimdi bu 100.000 dolarla bir tane öğrenci alacaksınız, bir teknisyen ol, e, gerekecek ve ardından da bir e, malzemenin e, parası var. Şimdi sizin Hı -hı. aldığınız öğrenci iyi değilse parayı vermeye Hı -hı. devam edeceksiniz. Hemen kovamayacak konusu ve sizin üzerinize biriken iş yükü artacak. O yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Evet. Çünkü çok, herkes biraz daha bildiğini almaya çalışıyor. Eğer eğitilip öğretilecek bir işse de öğrenmeye en nehirli gördüklerini alacaklardır. Doğal olarak. Türkiye'deki tamam. savunma şirketlerinde de bu var biraz hani stajda e, biraz yetiştirip daha sonradan hani kendi bünyesine katan çok şirket var Türkiye'de de. Evet. Çok mantıklı değil mi yani? Evet evet. <gülüyor> bir, ömür, bir de Türkiye'de bir ömürlük e, memurluk vermiş oluyorsunuz. <gülüyor> evet. Fikriniz yok. Bir almışsınız 25 yıl çalışacak, 30 yıl çalışacak birini alıyorsunuz. Fikriniz yok. Ve çalışmıyor ya da ne bileyim CV'sine varsınız özgeçmişine. Özgeçmişinde dağları, taşları yerinden oynatıyor. Ama <gülüyor> gerçekten öyle değil. Bunu 30 yıl boyunca çekmek zorundasınız. Yani söründe öyle bir kontrat yok. 6 aylık kontratlar var. Deneme süreci. Her işin başında bir deneme süreci geliyor 6 aylık. Yani ben söründeydim. Yine söründe devam ettiğinizde de 6 aylık geliyor. Bunun stresi de var. Sizi çalışmaya da zorluyor doğal olarak. Evet. İsviçre kanunları. Bizdeki Aa, memur anlayışıyla hiç bağdaşmıyor yani. O memur <gülüyor> olana kadar işte <gülüyor> burada bayağı geçirmiş oluyorsunuz. O çeşit evet. memuriyet de var. Çok çok düşük ihtimalle verilen ki Türkiye'nin zaten böyle bir hakkı yok. Türkiye kısmi ve kısmi yani asosiye diye geçiyor. Ben kısmi de içerisindeki taraftarıyım. Çünkü bazı şeylerden kısmi yararlanabiliyorsunuz. Burada çalışmak, burada bütün skaladaki her şeyde çalışamıyorsunuz. Konseyde temsiliyetiniz daha düşük. Yani Sörn'ün geleceğiyle ilgili karar adınızı mesela. Onu da konuşabiliriz. Orada hiç söz hakkımız yok. Yani 100 kilometrelik yeni çarpıştırıcı ki Benim doktora tezimde başıydı. Ama Türkiye bu karar mekanizmasında yok. Konseyde yani Sörn'ün geleceği oylanıyor. Avrupa'nın değil dünyanın parçacık fiziğindeki gelecek 50 yılı. 2038 bir kadron çarpıştırıcısı bitecek. 50 yıl, 60 yıl daha CERN'de ya da dünyada partidik sizliğinin hızlandırıcı teknolojisini e, geleceği oylanıyor ve biz yokuz. Kısmeyi oydun mu? Evet, mi? temsil hakkımız yok, oy verme hakkımız yok. E, yani çok karizmatik bir şekilde canlı yayında çıktı konser üyeleri, oy verdi. Biz evet. mi bilmiyorum. Yok, düzüntüler yok.